Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de ilk defa görüyorum. Merhaba. Nasılsınız? Sevgili takip ediyoruz inşallah. Hoş geldiniz. Canlı canlı oldu. Evet. Canlı görüşürüz. Hoş geldin. Hoş geldin.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 selamın a'kidlik inne rahim ve müstakim ey bütün kainatı rahmetiyle kuşatan allahım ey bütün kainatı ve bizleri yoktan var eden varlığından haberdar eden sana sonsuz şükürler olsun ya rabbim ramazan esnasında okumuş olduğumuz hatmi şerifleri mukabileleri yasinleri duaları ve biraz önce müftü efendimizin de okumuş olduğu ayet-i ve sure-i şerifelerden hasıl olan sevapları evvelen ve bizzat iki cihan güneşi peygamberler peygamberi rahmet peygamberi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz temiz latif mübarek ruh-i şerifelerine vasıl edildik sen kabul eyle yarabbil alemin Elhamdülillahi rabbil âlemin. Şehitlerimizin ruhun şad olması için, Peygamber Efendimiz şefaatına nail olmamız için, bilhassa Allah rızası için, Rıza teâlâ el Fatiha. <gülüyor> Allah'a Sağ, Allah Sağ, Allah Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Benim de Bahar gelecek. Yine bahar gelecek. Yine baharlar baharlar gelecek. geldi bile. Hoş <gülüyor> geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gayet iyi. Biz seni bilmeden, görmeden sevdik Türkan. Ve ay yüzünde gülüşünü, mavi gözlerinle bakışını, tıpış tıpış yürüyüşünü Bilmeden sevdik Türkan. Senden akan asil kan bize özgürlüğümüzü verdi. Kalplerimiz sedakatinle ve sevdanla mühürlendi. Sen rahat uyu Türkan. Bize feda ettiğin ruh gücün ile var olacak Türkan. Ve istikbalimizin. Tek yegane, temeli kalacak Türkan. Şehitler ölmez. Bakın Türkan aramızda biz hepimiz Türkan'ız. Öldürdük sananlara sözümüz ve sesimiz. Size sesleniyoruz biz size. Türkan ölmedi Türkan bizim kanımızda var olan kudrettir bu alanı dolduranların özüdür o özü hak yolunda yürüyen şehadeti onur bilen boyun bükmeyen Türkan'dır o Türkan ben Türklük için şehit oldum ana adımıza dilimize kıymasınlar. Ezarı susturmasınlar diye ana. Ben Türkçem için şehit oldum ana. Bil ki almadı düşmanımın kurşunu adımı ana. Ko akı versin. alnından al kanım. Şu köyümün her karış toprağında ana. Tomurcu tomurcuk sevgi gülleri açsın diye ana kelebekler uçsun konsun her bir Türkiye'nin saçına diye ana Bravo. Yani. Bravo. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Topraklarınızı Teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. teşekkürler. Bakalım, Başka güzel güzel. Yani. Iyi, iyi, iyi. Evet başkan. Şey, Şuraya. Yani. Şu ha, Bizim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 Ee, sayın Mursal başkanımız Ahmet Doğan'ın e, katkılarıyla bazı kişiler orijinal <gülüyor> kaldı. E, o yıllarda İstanbul Üniversitesi'nden <gülüyor> gelip de radyografilojik analizler yapıldı ve tarihi tamamıyla ispat edilmiş bir eserin içerisindeyiz. E, az önce de çarçada okudunuz. E, rivayete göre isterseniz hocalar e, birkaç kelime daha. E, Cami 1428 yılında inşa ediliyor. Evet, 1428 evet. yılında inşa ediliyor. Evet. Bazı rivayetlere göre bir gecede bazı rivayetleri yedi gecede inşa ediyor. Ee, şimdi e, yedi kızlar diye isim geçir. Geçer. Şimdi yedi kızların e, o, o dönemlerde nişanlı olduklarını anlatılır. Ee, kocaları Osmanlı döneminde savaşa katılırlar. Ama şehit düşerler, geri dönemezler. E, tabii o zamanlarda e, döndük eğer savaştan dön döndü dönselerdi burada evlilik kuracaklardı, aile yuvasına gireceklerdi Ölümünü ve çekin, bir e, çeyiz hazırlığına başlamışlardı o dönemlerde o yedi kızlar için. Fakat dönemedikleri için o çeyizlerle e, o çeyizleri satıyorlar. O toplanan parayla bu cami inşa ediliyor. Tabii camimizin bir özelliği var. E, cami tamamen ahşap. Yani hiçbir çivik kullanılmamıştır. Ee, bir farkı ya e, tabii 2008 yılında restore ediliyor camimiz. E, farkı anlayabilmem için arkanızda orada hemen görebilirsiniz bir yerde çiviler çakılı. E, hep geçirmelidir şeyler. E, Geçerilmesi tahtayla yapılır. Evet. Her yıl altı e, Mayıs'ta burada mevlit yaparız. Tabii başkanımız da e, özetleyebilir bu durumu. Her, her yıl burada toplanırız mevlit Kur'an-ı Kerim, dua yaparız burada. Bütün kardeşlerle beraber ve böyle ne? Beraber burada güzel bir etkin cami 5 evet. e, vakitte açık başkanım 24 saat hep açık kapalısı daire açık dışarıda gördüğünüz yaz zamanlarında kullanılan bir yer hiçbir yerde hiçbir zaman kimse görmemiştir ne bir kuş Hı. ne bir köpek ne bir kedi girip de böyle e, yuva yapsın e, herkes şaşıp kalıyor e, dediğimiz gibi e, ona sahip çıktık e, partimizin sayesinde ve devam ediyoruz. Bu Nur Salvaşkanım.